Oyun sektörü oldukça değişmekte olan bir sektör. Eskiden CD'ler kullanırdık oyunları yükleyebilmek için. Şu anda ise oyunları internetten indiriyoruz. Yani birçoğumuz. Steam gibi platformlar sayesinde. Fakat 2020 başlarından itibaren yeni bir teknoloji hayatımıza girdi. Streaming platformları. Oyunları indirmeden başka bir bilgisayar üzerinden oynayarak direkt stream etmenizi sağlayan bir platform. Geforce Now gibi platformlardan bahsediyorum evet. Zamanında Stadia'da bu tür bir girişimde bulunmuştu. Biliyorsunuz Stadia Google'ın şirketi. Google'dan bahsediyoruz. Öyle küçük bir şirket değil. Fakat Stadia'nın izlediği yöntem şuydu. Oyunları oynayabilirsiniz evet ama bir kumanda almanız gerekiyor. Yani bir gamepad. Eğer Stadia gamepad'ini satın alırsanız stream edip oyunları oynayabiliyorsunuz. Geforce Now'dan bahsedelim. Geforce Now hayatımıza girdi ve artık... Ayda 75 lira ödeyerek Steam üzerinde oynayabileceğiniz tüm oyunları hiçbir kasma veya performans sorunu olmadan oynayabilmenizi sağlıyor. Evet, şu an böyle bir sistem var. Başka bir bilgisayara uzaktan bağlanıyorsunuz ve Chrome tarayıcınızdan oyun oynuyorsunuz. Chrome tarayıcınızdan Cyberpunk oynuyorsunuz. Assassin's Creed oynuyorsunuz. Burada da şöyle bir sorunumuz var. Aslında bu bir sorun değil. Ee, Steam üzerinden GeForce Now girdikten sonra... Steam'inize giriş yapmanız gerekiyor ve Steam üzerinde satın aldığınız oyunları oynayabiliyorsunuz yalnızca. Ücretsiz oyunları da elbette oynayabilirsiniz. Aylık 75 lira ödemeniz tüm oyunlara erişiminiz olabileceğini anlamına gelmiyor. Benim kişisel fikrim de şu. Gelecekte bu tarz teknolojiler oldukça artacak ve gerçekten ucuz bir hale gelecek. Steam gibi platformları kullanmaktan vazgeçeceğiz ve artık aylık 50 lira ödeyerek tüm oyunlara erişiminizin olabileceği bir Game Pass sistemi gelecek. Evet mesela bu şu anda... Streaming teknolojisi olmayan ama yalnızca oyunları oynayabilmenizi sağlayan bir teknoloji var. Xbox Game Pass. Xbox Game Pass sayesinde aylık 30 lira ödeyerek içerisindeki birçok oyuna ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Elbette burada yalnızca oyunları oynayabilmekten bahsediyorum. Başka bir bilgisayara bağlanmaktan bahsetmiyorum. Onun dışında konsollardan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Xbox'lar o kadar fazla satılmıyordu zaten. Ticari başarısı evet gayet iyi ama bir Playstation kadar satılmıyor. Gel gelelim PlayStation 5 ise o kadar satmasına rağmen içerisinde bir oyun olmadığı için insanlar PlayStation'ları oynamıyor şu noktada. Evet gelecekte PlayStation'a özel oyunlar geldikten sonra PlayStation'ın oynanma sayısı artacaktır elbette. Sayısı da artacaktır. Fakat şu noktada insanlar PlayStation 5'ten artık o kadar umutlu bile değiller. Biliyorsunuz ki PlayStation 5 şu noktada size fazla bir oyun bile sunmuyor. Bazı State of Play yayınlarında boncuk boncuk oyunlar gösteriyorlar bize. Tatlış, çocuksu. Parkur oyunları falan gösteriyorlar. Ee, onun dışında böyle gerçekten kaliteli bir oyun göremedim ben. God of War elbette gelecek. Last of Us belki gelir bilmiyorum. Yani insanlar hala bana şöyle geliyor. Bir yerden sonra gerçekten bu tür sistemler, bu tür e, ticari sistemlerin hepsi bir streaming service'a veya bir aylık ödeme planlaması olan servisa dönecek gibi geliyor. Şu noktada mesela PlayStation 5 artık kutu üretmeyi yani konsol üretmeyi bırakıp veya içerisinde grafik kartı olan falan böyle bir konsol üretmeyi bırakıp küçük dandik bir Chrome açabilecek bilgisayar kadar veya bir videoyu e, o sırada download edebilecek bir küçük bilgisayar gibi bir şey tasarlayacaklar. Küçük bir kutu olacak yani elimizde. Muhtemelen Alexa gibi böyle bir kutu olabilir. Bu kutuyu kurup evine bilgisayarına veya işte hani monitörüne kuracaksın ve bu sana işte aylık ödeme ödeyerek e, internet üzerinden oyunları indirebilmenizi, direkt olarak stream edebilmenizi, akışında oynayabilmenizi sağlayacak. Evet bu size şu an nasıl ya falan gibi geliyor olabilir ama her zaman gelecek için bunu diyorduk biz. CD zamanlarında size tek tuşlu oyunları indirebileceğinizi söylesek mantıksız gelmez miydi? Yani evet teknoloji oyun sektörü çok garip bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Umarım Kullanıcı dostu bir şekilde ilerlemeye devam eder. Yani insanlar daha fazla para ödeyerek daha az bir hizmet almazlar. Ki şu an evet aldık, alacağımız hizmetler belli ki gerçekten çok kaliteli ve çok emek isteyen hizmetler olacak. Aslında Google'ın bu konuda büyük bir başarısı olması gerekiyordu. Çünkü daha öncesinde yaptığı birkaç duyuru da şunu belirtmiş. Videoları sıkıştırma konusunda diğer tüm şirketlerden daha iyi izlemişti Google. Yani YouTube'un sahibi olan Google. Stadia. Stadya'dan aslında oldukça ümitliydim ben. Yani GeForce Now'dan daha çok ümitliydim. Çünkü baktığınız zaman GeForce Now dediğimiz hizmet Nvidia'nın şirketi. Yani ekran kartı şirketi aslında kendisine tam tersi olan bir hizmeti size satıyor. Yani ekran kartı almanızı engelliyor. Fakat bu kendisinin de işine geliyor. Çünkü... Teknoloji satmak zor bir iş yani size ekran kartını satıyor evet gerçekten iyi para kazanıyor Nvidia. Fakat şunu unutuyorsunuz bunun üretimi var, geliştirmesi var, üretildikten sonra işte kutulanması var, ülkelere dağıtımı var, vergilendirmesi var falan filan. Fakat GeForce Now burada bu kadar hepsini tavih tutulmuyor sadece küçük bir hizmet ve işte tek bir kod yazıyorsunuz. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala üye olarak destek olmayı unutmayın. İyi günler.